Şayetle de atlayaksın tamam. Ora iyi ora de gölbeği Head. İnanmadım, inanmadım. Yereyim mi? Vallahi iyi olur be bak. Gel yereyim. Eyvallah. I'm going to do and here <laughs> Ade. Ela foda. Dur bunu sevdi olan var mı? Dur lazım mı? Это ваш... ЗВОНОК Bir yandan oraya gidelim mi? Dropple orada dört kişi Deeeek Dropple orada dört kişi Deşiiiik Dört kişi var dikkat edin Yap Yaptın Dört Kişi Var <gülüyor> Abo Aramızda <gülüyor> Bir Dım <de> Ara <gülüyor> Dikkat Et Para Gel Çabuk Para Gel